Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytuna, Sina Dağı'nı ve bu güvenli beldeye andolsun ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik, aşağıların aşağısına attık. Ancak iman edip iyi amel işleyenler başka. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır. O halde sana dini ne yalanlatır? Allah hakimlerin hakimi değil mi? Sadakallahü lansip.